Herkese merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta Evvela adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Aslında yıllar önce yazdığım bir deyiştir. Yazarken de i̇ncil Şerif'in Yuhana Suresinin 1. bölümünden esin aldım. Kelam, evvela her şeyin en başında kelam vardı. Kelam hakla birlikteydi. Kelam hakın Hak kendisiydi. Kelam en başta hakla birlikteydi. Hak her şeyi kelam vasıtasıyla yarattı. Kelam vasıtası olmadan hiçbir şey yaratılmadı. Kelamda hayat vardı. Bu hayat insanlığa nur idi. Nur karanlıkta yanar, karanlık nuru söndüremedi veya anlayamadı. Hak Yahya adında bir adamı gönderdi. Yahya nur olana şahitlik etmeye geldi. Hak onu nura şahitlik etsin ve bütün insanlar inansın diye gönderdi. Yahya nurun kendisi değildi. Sadece nura şahitlik etmeye geldi. Nur dünyaya gelmek üzereydi. O nur ki her canı aydınlatır. Dünyaya geldi. Ki dünya zaten onun vesilesiyle yaratıldı, fakat dünya onu tanımadı. Kendi memleketine geldi. Fakat kendi halkı onu kabul etmedi. Ama kendisini kabul eden ve kendisine iman eden her cana hakkın manevi evladı olma hakkını verdi. Böyleleri yeniden doğar. Bedenen yani insan iradesinden veya tabii yoldan değil. Hak da ruhen, yeniden doğarlar. Kelam insan oldu. Aramızı mesken tuttu. Merhamet ve hakikat doluydu. İhtişamını gördük. O ihtişam ki yegane, hak oğlunun ihtişamıdır. Evet ve buradan esin alıp değiş yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kelam vardı Allah'la beraber idi Kelam Allah kendisiydi dost Onun kelimesiydi Asıl hayat ondaydı Insanların nuru Karalık anlayamadı dos. Hakın kelimesiydi Hakın kelimesi Haktan gelen meside. Hakın halifesiydi idi gelen möchte dir Allah'ın insan oldu, aramızda mesken kurdu. Lütüfle hakla doluydu dost, hakkım kelimesi idi. İnsanlık ya kelam. İnsana getirdi selam, Hak bize tilanduz Hak'ın kelimesi idi, Hak'ın kelimesi Hak'tan gelen meside, Adın halifesi. Gökten gelen Mehdi'ydim Biz nasıl İnsan oluruz, nasıl hakla dost oluruz? Kelimesinden anlarız dost. Hakın kelimesi idi. Kimse Allahı görmedi. Şeklini algılamadı Kelam Allah'ı bildirdi Dost Hakkın kelimesiydi Hakkın kelimesiydi Hak'tan gelen mesihdi Hakkın halifesiydi Dost Gökten gelen mehdidi. Evet evvela her şeyden önce en başta kelam vardı. Kelam da insan olup aramızda yaşadı. Aramızda mesken tuttu. İsa ruhullahın kendisi. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleye verin. Abone olun yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.